Peki çevrenin yani kilo almış kişilere yaklaşımı nasıl olmalı? Mesela kilolu birini gördük diyelim. Bu anlamda o kilolu kişiye yaklaşım nasıl olmalı? Hani ona olumlu bir şey yaptırmak ya da diyete başlamasını sağlamak için o kişilere nasıl yaklaşmalıyız? Şöyle yaklaşmalıyız aslında. Ee, çevremizdeki insanlar da değil tanımadığımız insanlara bile şöyle düşünüyoruz biz. Çok kilolu biri geldiği zaman, gördüğümüz zaman onu ister istemez toplumda şu yargı var. aynı kadar kilolu. Giydiği hiç yakışmamış. Biz e, etiketlemeyi çok seven bir millet. Yani o öyle, bu böyle, şu şöyle. O kilodaysan bunu giyemezsin. Nasıl da giyiniz? Bu sana yakışmaz. Evet, kurallarımız bizim çok var. Ve bu yargıyla, ön yargılarla yaklaşıyoruz. Hiç düşünmüyoruz mesela kilolu birini gördüğümüz zaman bir hastalığı mı var? Acaba... Maalesef. E, kilo vermeye çalışıyor mu? Kilo verme aşamasında mı? Ya da ilaçlar yüzünden mi bu hale geldi? Bunları pek düşünmüyoruz. Bu kalıbımızı değiştirip bu yargılarımızı, öncelikle kendimiz nötr olmamız gerekiyor her şeyin Hı -hı. başında. Kendimiz nötr olursak doğal olarak zaten insanlara yaklaşımımız da böyle etiketleme yönünde olmayacaktır. Benim kendi görüşüm insanların görünüşleri... Çok değişse bile, kilo çok alsa bile, verse bile veya saçlarını değiştirseler bile bu çok önemli olmamalı bizim o insanla olan ilişkimizde. Yani bunu dile getirmek zorunda değiliz. Çünkü evet. bilmiyoruz o kişi neler yaşıyor. Yani belki memnun hayatından, belki memnun değil, memnunsa biz bunu söyleyerek belki kafasına bir soru işareti yaratıyoruz. Memnun değilse bunu söyleyerek daha da dibe inmesine yardımcı olmuş oluyoruz aslında ne yazık ki. Bu yüzden hem eşler olsun, hem yakın akrabalarımız, çevremiz değil evet. ya da tanımadığımız insanlar, bu görüntü olayını pek fazla dile getirilmemesi gerektiğini uygun buluyorum. Yani bu konuya çevre olarak biraz daha hassas bakmamız gerekiyor. Evet.